MyLife Danışmanlık Ekrem Çufa'yla ile Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir Kariyer programını sunar. Kıymetli seyirciler, ben Profesör Doktor Ekrem Çılfa, aile, evlilik, çift danışmanı ve ilişki uzmanı MyLife Psikolojik Danışmanlık ve Koştuk Merkezleri Genel Müdürü, kurucusu, CEO'suyum. Business Channel Türk TV'de Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir Kariyer ve içgörü programlarının yapım, sunuculuk ...ve koordinatörlüğünü ve sponsorluğunu yapıyorum. Aynı zamanda My Life TV Türkiye sahibi... ...aynı zamanda YouTube kanalı kurucu, koordinatörü, CEO'su... ...ve YouTube'da da yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programının... ...orada da bir benzeri olan 10 numara 5 yıldız programının... ...yapım, sunucu ve sponsorluğunu üstleniyorum. Yalnız en önemli konu ne biliyor musunuz? Gerçekten sizlerle e, uzun zamandır beraberiz. Gerek dijital medya, gerek sosyal medya, gerek basılı medya, gazete de olarak. Ha, bu arada size e, yani 30 yıldır beraberiz. E, psikolojik danışmanlık koştuk e, ve danışmanlık seanslarımızda beraberiz. Seminerlerde beraberiz. Televizyonlarda beraberiz. Az önce dediğim Tüm medyada beraberiz. Yalnız uzun zamandır size bahsetmek istediğim bir konu var. Bu da İstiklal gazetesindeki e, ulusal basındaki köşe yazarlığından hiç bahsetmemiştim. Orada efendim e, gerek internet üzerinden e, gerek e, gazeteyi alarak e, yani yazılarımı bu televizyondaki konuşmalarımın makaleye, denemeye ve sizlere fayda hale, faydalı hale dönüşmüş yazılarını da takip etmenizi öneriyorum. Zaten Google'da birkaç e, yani çekememezlik, kıskançlık, düşmanlık yayını dışında milyonlarca güzel, yapıcı yorumlar, tavsiyeler, öneriler, göreceksiniz. E, bu tür e, meçhul e, eleştiriler, meçhul e, Suikastlar, meşhul, meşhul internet cinayetleri dışında e, ben onları görmüyorum ve üzerinde durmuyorum bile. Milyonlarca tavsiye, milyonlarca dua, milyonlarca teşekkürle yolumuza devam ediyoruz. Gelelim işin püf noktası ve can damarına. Bir soru geldi ki hemen hemen hemen bir proje başladık. Eşimden boşanmak Istiyorum veya elimden gelse boşanırım gibi sözler aslında her şeyin güllük gülistanlık gözüküp de ailelerin cayır cayır yandığı, yuvaların yıkıldığı, çocukların ebeveynsiz kaldığı bu boşanmalar e, travmatik olaylarla ilgili bugün e, kısaca ilişki sorunlarıyla ilgili konuşmaya devam Karar aldık. Evet partnerimden elimden boz olsa eşimden boşanırım sözüyle ilgili neler yapmak gerekiyor. Öncelikle partneriniz veya eşiniz veya çiftlerden biri psikolojik danışmanlık veya ilişki danışmanlığına gelmiyorsa şikayetçi olan rahatsız olan elinden gelse boşanırım diyen kişi. Son bir şansı kendisine ve varsa çocuklarına ve bunca yılın hatırına, bunca emeğin hatırına mutlaka bir profesyonel yardım almak gerekiyor. Çünkü herhangi bir profesyonel eğitim almadan, düşünsenize ehliyetsiz bir şekilde araç kullandığınız gibi eğitimsiz ilişki yaşadığınızı düşünün. Ve sonunda memnun kalmayıp, şikayetçi olarak, belki haklı olarak boşanmak İstiyorsunuz ama inanın bu son çıkış köprüden önceki son çıkış kendinize vereceğiniz son şansı iyi değerlendirin. Bunun adı ilişki danışmanlığı olabilir. Bireysel psikolojik danışmanlık olabilir. Özellikle çift danışmanlığını öneriyorum. Aile evlilik çift danışmanlığını şiddetle öneriyorum. Mutlaka alın. Partneriniz gelmese bile. Geldikten sonra ben size yaklaşık Ekibimle beraber bir check-up testi uyguluyorum. Burada aile evlilik yaşamıyla ilgili yaklaşık 120 soru size soruluyor. %100 tam isabet sorunlar tespit ediliyor. En azından sizin pencerenizden. Ya diyeceksiniz tek taraflı bu sorun çözülür mü? Diğer taraf gelmiyor. Sizdeki bu değişim, dönüşüm ve gelişmeyi görüp, merak edip günün birinde bir şekilde... Terapist veya danışman kendisini arayarak veya bir şekilde sorunlar çıkmaza girdiğinde kendisiyle de iletişim kurulacak ve gelecektir. Sizin bir taraftan olayları düzeltmeye ve yeni yöntemlerle ilişkiyi denemeye ihtiyaç var. Ama çift danışmanlığı sonunda yine de çiftlerden herhangi biri boşanmak veya ayrılmak istiyorum diyorsa yine her iki tarafın Emeğine, sevgisine, saygısına ve her şeye rağmen uyumu sağlanmamasından dolayı her iki birey de bireysel olarak kurtulur. İkincisi de ilişkinin otopsi raporunda e, şu durum çıkar. Ya biten dönemin otopsi çıkıp ilişki devam ediyor olup ya biten dönemin otopsi raporu bitiş nedenleri ve gerekçeleri e, belki on yıllarca bulamayacağınız profesyonel yöntemlerle çıkacak neticeler sonunda sizler ilişkiye devam etmeseniz bile yeni bir hayata, yeni bir ilişkiye kısa zamanda hazır olacaksınız. Diğer türlü bu ilişkide çok cimri olan bir adamdan dolayı boşandığınızda çok eli bol yani saçıp savuran bir kişiyle evlenirsiniz. Yine ilişkiniz ve aileniz ve yuvanız yıkılacaktır. O yüzden dengeleri ancak doğru dinamikler neticesinde kurabiliriz. Ee, yani bunları kurmadığımızda e, dengesi, ölçüsü kaçmış. Düşünce, duygu ve davranışlar dinamik değil, dinamikler haline gelip sizi bireysel, ailenizi ve evliliğinizi Bombarduman edip ye yerle bir edecektir. Aman dikkat. O yüzden ne diyoruz? Boşanma öncesi, boşanma sırası ve boşanma sonrası profesyonel yardım şart. Ayrılma öncesi, ayrılma sırası ve ayrılma sonrası yardım şart. Boşanma öncesi geldiğinizde e belki de ikinci ayağını söyleyeyim ilişki devam ediyoruz olabilir Ama yeni koşullarda, yeni şartlarda daha mutlu ve daha kaliteli bir yaşam devam ediyor. Evlilikte de öyle. E, boşanma öncesi geldiniz ama terapiler, seanslar, e, bunun adı koştuklar, danışmanlıklar e, veya terapiler olabilir. E, deticesinde devam ediyor olduğunuzda artık bir perde, bir dönem adeta bir rönesans etkisiyle yeni bir devir başlamış olacaktır. O yüzden siz her durumda ve her şartta boşansanız da, ayrılsanız da, devam etseniz de, bireysel, özel, iş ve ilişki yaşamınızda, yeni koşullarda, yeni şartlarda, mutluluğun madenini, e, hazinesini daha güzel, daha keyifli, enstantanelerle, ama aynı kişiyle, ama farklı kişilerle, ama yalnız güzel günlere doğru yürüyecek, yürüyecek, yürüyeceksiniz. Gelelim diğer bir soruya. Eşimin kendiyle övünmesi beni rahatsız eder. Evet, böyle tipler vardır. Ee, yani arkadaşlık da vardır, komşuluk da vardır, akrabalık da vardır, iş yaşamında vardır, aile yaşamında vardır, eşler arasında vardır. Övünen kişiye hakikaten hak ettiği konularda, aldığı madalyalarda, başarılarda, yaptığı e, güzel işlerde, e, ödüllerde, güzel davranışlarda biz de tabiri caizse ver coşkuyu, ver motivasyonu diyoruz. Ama bu arada hep kendini övüyorsa bu başta size ve kendisine ve ilişkiye ve arkadaşlığa yani aranızdaki ilişki neyse İlişkiye zarar verecektir Bu karı kocalık olur Anne babalık olur Ebeveynlik olur iş arkadaşlığı olur Yöneticilik olur Genellikle ve sürekli Kendini öven kişi e, Ciddi anlamda yetersizlik Ve onaylanma ihtiyacı içindedir Aslında çok güçlü gözüküp Çok güçsüz Aslında çok başarılı zannedip Bazı konularda e, Yeteneklerinin Davranışlarının Başarıların farkında değil Doyumsuz olabilir Bir patoloji olabilir Bu yüzden bunu durdurmak Eğer durmuyorsa e, Biz kendi başarılarımızı e, Dile getirmek e, Onun da bizi Övmesini istemek Övgüyü paylaşmak gerekiyor Ama bütün bunlara rağmen Habire hayatımız Övmek, övmemek veya Durdurmakla patinaj içine Girmişse mutlaka Kendilik değeriyle, kendisiyle barışması, ilişkimize bu başarıların bir katma değer katması için profesyonel yardım almak gerekiyor. O yüzden kişilerin elbette fiziksel özelliklerini öveceğiz ama çizmeyi, sınırı aşmayacağız. Kişilerin daha çok yapıcı bir şekilde davranışlarını, başarılarını Övmek gerekiyor. Yoksa e, gerçekten e, sıkıntılı olur. Egosunu fazla şişirmiş, bize yaşam alanı bırakmamış oluruz. O da kendisini fazla bir matap zanneder. O yüzden çocuklarda özellikle farklı alanlarında deneyimlemesini sağlayarak her alanda farklı deneyimler kazanması ve Farklı alanlardaki başarısını da kendisini geçmesini teşvik ederek e, ne yapabiliriz? Mutlu olmasını, fark etmesini sağlayabiliriz. Atakan Kayalar olayında olduğu gibi sadece işte e, yani beş günde 250 kitap okudu veya beş ayda 250 kitap okudu gibi sadece zekasını övme, sadece kitap okumasını övmem hormonlu davranışlarını, ukala ve egoist ve narsistçe davranışlarını överek veya yol açarak bir yere varamayız. Aynı kişiyi kitaptaki bir başarısını bisiklette, annesine olan davranışlarında, farklı alanlarda deneyim kazanmasını, yaşını yaşamasını sağlayarak, ailenin de psikolojik yardım almasını sağlayarak uzmanlar Atakan Kayalara zeka testleri, Yaparak Hangi konumda ve durumda olduğunu eğer üstün zekalıysa ona göre profesyonel eğitimler ve psikoterapiler ailecek ve bireysel alabileceği gibi normal ise kitap okuma, kitap kurdu yönünü de ukalalığa, saldırıya veya medyatik davranışlara yöneltmeden sırf reytinge kendini kurban etmeden hayatını aile Bireysel, öğrencilik, kariyer ve gelecekte olmak istediği cumhurbaşkanlığı gibi davranışlara doğru, hedeflere doğru sağlıklı bir şekilde psikolojik, pedagogik ve sosyolojik olarak ve eğitim anlamında yürüyebilir. Kariyer anlamında yürüyebilir. Mutluluğun madenini bulabilir ama satışarak, hakaret ederek, yaşını yaşamayarak, yaşıtlarını küçük görerek, işte toplumu kamplaşmaya, bölünmeye, ayrışmaya, sırf reyting uğruna, sırf narsizm uğruna telef edilmemesi gerekiyor. O yüzden sınırlarını bilmeyen eşler, diğer eşin sinirlerini zıplatıyor. O yüzden yok ederek veya yok olarak var olamayız. Var ederek var olabiliriz. Bu toplumda Atakan Kayalar da var olsun, eşler de var olsun, karı kocalar da var olsun... Zeka geriliği olanlarda, normal olanlarda, üstün zekalarda herkes kendi konumunda edepli, düsturlu ve sınırlarımızı ve sinirlerimizi şifa olarak var olsunlar diyorum efendim. Elimizden geldiğinde diğer konulara da olabildiğince pratik bir şekilde devam ediyor olacağız. Başka bir soru, hayatımı yeniden yaşayabilseydim aynı kişiyle, Evlenmek isterdim diyen var, evlenmek istemezdim diyen var. Aslında şikayetçi olduğumuz konular, beklentilerimizle ilgili, ilişkiyle ilgili kurduğumuz hayallerle ilgili oluyor. Daha çok kötü davranışlardan, ilgisizlikten, işte öfke şiddet sorunlarından, kişi mutsuzluk sorunlarından şikayetçi olup aynı kişiyle beraber olmak istemeyen çok fazla sayıları artıyor. Halbuki burada kişi e, meseleyi şahsileştirmemek lazım. Bizi istememesi, bizi bütünüyle istememesi anlamına gelmez. Bazı zehirli ve yanlış davranışlarımız yüzünden e, bir partner diğerini istemiyor olabilir. Bunlar düzeltilebilir durumlar ise profesyonel yardım ve terapiyle, gerekirse psikiyatrik yardımla neden aynı kişi olmasın? Çünkü Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bildiğimiz bir kişi en azından yaşadığımız acı ve mutsuzluklar yerine tanıdığımız kişiyle yeni koşul, yeni şartlar, yeni mekanlarda daha kaliteli, daha üst seviyede ilişkiler yaşamak mümkün. Ama tüm profesyonel yardımlara, terapilere, tedavilere rağmen o kişinin bazı davranışları, mesela alkolizmi, işte bağımlılıkları veya narsizmi, veya başka e, psikotik rahatsızlıklar varsa, psikiyatrik e, bozuklukları varsa tedavi edilemez e, veya tedavisi ne zaman olacağı öngörülemez durumlarda çiftler e, yeniden dünyaya gelseydim e, aynı kişiyle olmazdım deme haklarına sahipler. Çünkü hakikaten bu soru yeniden dünyaya gelseydim Durumu gibi sorulsa da yeniden dünyaya gelme durumumuz bir daha yok. Farklı görüşler olsa da en azından ben ben ve birçok kişi yeniden dünyaya gelmeyeceğimizi biliyor. O yüzden biricik hayatımızda e, seçimlere e, saygı duymak lazım. Herkes herkeste yapamayabilir. Hele bütün deneme, gayret, e, tecrübe, deneyim ve profesyonel yardımlara La olmuyorsa olmuyordur. Size olmayan ayakkabı başka birine olabilir. Veya özellikle kişilik bozukluğu gibi, şizofreni gibi durumlarda kişi evlenmek, hatta çocuk sahibi olmak zorunda bile değil. O yüzden her zaman, her koşulda geleceği de doğru planlamak ve öngörmek gerekiyor. Sevgili seyirciler, sakın psikolojik bozukluğu olan çocuğum biriyle evlenirse daha mutlu olur gibi karşı tarafı e, borçlandırıcı evlilik ve ilişkilere çocuğu olursa alkolü bırakır gibi e, öngörüleri bırakalım. Onlar olursa amenna ama esas hiç gerek yok. E, profesyonel yardım e, psikoterapi varken, e, ilişki danışmanlığı varken e, bağımlılık Terapisi varken böyle konularda kumar oynamamak daha garantili, daha bilimsel yolları e, denemek lazım. Ondan sonra baba olacaksa olsun. Çünkü alkolik, e, alkol bağımlılığı, oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı e, herhangi bir psikolojik sorun olan kişinin e, daha kendini yeryüzünde e, var edemezken eşini, mutluluk katma değeri, mutluluk veremezken, kendini ve işini yürütemezken bir de babalık gibi, bir de annelik gibi daha kutsal, daha güzel görevleri yürütmesi, sırtlanması ve taşıması çok zor olacaktır. Yükü ağır olan bir kişiye, lastikleri patlak bir kişiye bir arabaya bir ton, beş ton daha, yük yüklemek gibi onun belini daha kambur hale, daha güçsüz hale getirecektir. Evet. Aman dikkat. Ee, eşimden özür dilemek bana zor gelir. Evet sevgili seyirciler. Gerçekten haklıysak zaten e, özür dilemek gerekiyor. Çünkü ilişkide e, ilişki iki kişiliktir. Siz bir anlık yüzde bir de olsa, yüzde beş de olsa bir hata yapıyorsunuzdur. Haksızken daha hızlı özür dilemek gerekiyor. Bunun da en güzeli özrün kabulü ve daha makbulü değiştirilmiş davranıştır. O yüzden özür kelimesine takılmayın. Affedersin, hakkını helal et ya da bu konuda yanlış davrandım. Bu davranışımdan dolayı ya da yanlış anlaşıldığım için yani e, üzgünüm gibi sözlerde özür yerine geçecektir. Et, en çıplak al, haliyle yani özür dilerim demek ve bunu davranışı tanımlayarak anlatmak, hatta işte alkol bağımlısı olduğum için özür dilerim e, bununla ilgili terapi alacağım deyip değiştirilmiş davranışı hedef göstermek bizi hedef olmaktan kurtarır. İlişkimize yeni can Yeni hedefler, yeni amaçlar, yeni günler kazandırmış olacaktır. O yüzden ne diyoruz? Eğer özür diliyorsak haksız oldu, haklı olduğumuz halde o da e, özür dilenen tarafından aslında haklı olup da yine de özür dileyenin bu sözünü şöyle yorumlamak lazım. Demek ki e, egosunu, yani benim egomu onun egosundan daha, Üstün yere koymuş. Bana ciddi anlamda bir değer vermiş. Benim benlik ve kişiliğime bir emek veriyor. Beni daha yüksek yere koyuyor deyip e, tepesine çıkmamak lazım. Orada verilen değerin keyfini çıkartmak. Ama haklı olduğu halde özür dileyene de daha fazla suistimal etmemek. Ve yapılan davranışı, yanlış davranışı düzeltmek. Eğer yanlış davranış yoksa... Kalite arttırma isteniyorsa ver coşkuyu ver kaliteyi çünkü o gemide e, sen de varsın. Hata yapan da var hata yapılan da var. O yüzden yeni gün yeni koşullarda fazla takıntı sıkıntı çıkıntı yapmadan devam etmek gerekiyor. Sürekli her gün her dakika birimize, birbirimizi hata ve haksızlıkları yüzüne vurmak ar perdemizi yırtacaktır. Öfke patlamalarına neden olacaktır. İlişkinin konforunu bozacaktır. Haftanın bir günü belli zamanda bu her hafta değişebilir. Mümkünse sabit olsun. Her çarşamba 9-11 arası örnek ilişkideki hatalar, ilişkideki hedefler, ilişkideki beklentiler, ilişkideki planlamalar yapılabilir. Kalan 7 gün 24 saat size kalsın efendim. Keyifli günleriniz olsun derken başka bir soru daha iyi geliyor. Eşimle genellikle iyi anlaşırım. Bu ne güzel. Bazen yaptığımız testlerde, check-up'larda, ilişkilerde karı koca veya çiftler bu soruyu iyi anlaşırım dediğinde zaten terapinin yani iletişim kurabilen kişilerde belki kaliteyi arttırmak, farkındalık kazandırmak kalıyor ama inan çoğu çözülmüş oluyor. Çünkü konuşabilen çiftler doğru zamanda doğru yerde nerede, ne zaman, nasıl kimlerle hangi sorunlarını hangi mutluluklarını paylaştıklarını bilirlerse işimiz daha kolay oluyor. Ama iletişim kuramıyorum dediğinde çiftlerin mutlaka ben ve sen dilini ondan sonra kendisiyle barışık olma farkındalığını, içgörüsünü yükseltmek için profesyonel yardımlar, YouTube yayınları, mesela örnek olarak Hayat Çıkmazı kitabımı, Farkındalık Mutlu Olma Sanatı ve Yaşam Sanatı, Mutlu Olma Sanatı ve Yaşam Sevinci kitabımı da okuyabilirsiniz bu konuyla ilgili kendimizi geliştirmek, e, iletişim seminerlerine katılmak gerekiyor. Kısacası yanlış anlaşılmaları alınganlıkları, güç savaşlarını, it dalaşlarını, varsa sadakatsizliği, aldatmaları, ondan sonra güvensizlikleri kırmak, iletişim köprülerini kurmak üzere My Life Psikolojik Danışmanlık ve Koştuk Merkezi'ne sizleri seanslarıma veya uzaktaysanız da online ya da görüntülü seanslarıma ben ve ekibime ulaşarak Bunları alabilirsiniz. Evet bir can suyu gerekiyor. Hemen suyumuzu içelim. Bu arada sevgili seyirciler, kıymetli takipçilerim, e, gündem özellikle kışları 2 litreye kadar, yazları 3 litreye kadar hem kendinizi her türlü virüsten hem her türlü e, sıkıntılardan dikkat, odaklanma ...hafıza kaybı gibi... ...durumlardan devam ediyoruz. Ee, eşimle... ...darıldığımda barışmak için... ...ilk adım atmak güçlük. İlk adım atmakta... ...güçlük çekerim. Şimdi burada... ...ilk gücü yeten... ...adım atması gerekiyor. Yani e, genellikle o suçlu... ...o adım atsın. Veya hep ben adım atıyorum... ...gibi şikayetler alıyorum. O yüzden... Çiftler genellikle şu an bu programı izledikten sonra bir düşünsünler, bir not alsınlar. Kaç kere küstük, kaç kere darıldık ve bunların kaçında ben ilk adım attım, neden attım, karşı taraf hangi durumlarda adım attı, neden attı gibi keşfetmek gerekiyor. Sürekli haksızlık durumunda haklı olan adım attıysa gerçekten haksız, taraf e, haklı tarafı değil kendisini haklı zannedecektir ödüllendirme pekiştirme gibi durumlar yaşayacak ve devamlı her tartışmada haksız da olsa karşı tarafını adım atmasını be beklemektedir. İlişki çift kişilik bir teknede eğer aile ise de ailecek bir teknede küçük teknede seyahat etme gibidir. İki taraf da küreğini çekmesi lazım ki, Kayığımız yol alsın. O yüzden ben ne diyorum? Sağa sola bakmadan ilk gücü yeten bu yangını söndürmeli. Yangında ilk kurtarılacakları kurtalmalı, kurtulmalı. Ego yapmadan yani nefsine uymadan bunu hayat memat meselesine dönüştürmeden en kötü iletişim şekli küslük olduğu için barışma, konuşma, iletişim yollarını açmamız gerekiyor. Konuşmamız gerekiyor. Açıklama yapmamız gerekiyor. Açıklama beklemek de zaten bizim hakkımız. O yüzden yine de e, e, yani bir haftadan fazla küsmeler varsa bir çift arasında veya bunlar sıklıkla oluyorsa artık iletişim, uyum, beden dili, sen dili, ben dili gibi e, ilişkilerin bir anatomisine, bir psikolojisi de dinamiklerine bakmak lazım. O ilişkideki küslüye neden olan dinamitleri, mayınları temizlemek gerekir. İlişki check gelme zamanınız gelmiş demektir. O yüzden ilişki okulunda, iletişim okulunda e, okumanız gerekiyor. Nasıl üst üste sürücü hatası yapanlar, Sürücü kurslarına yönlendiriliyor. Ehliyetlerine belli bir süre el konuyorsa, e, sürücü okuluna gidiyorsa siz de karı koca, çift okuluna, ilişki danışmanlığına ve eğitimine gitmeniz gerekiyor. E, yeni koşullarda ilişkiyi revize ve restore ederek yeni sayfalar açmak gerekiyor. Evet, güzel olan soru. Eşimle evliliğimiz sonsuza dek sürecek diyenler var. Eşimle evliliğim bitecek diyenler var. Bunu boşanma kısmında ele aldık sevgili seyirciler. Eşimi kıskanırım. Evet. Şimdi eşini kıskanma olayı da 30. sorumuz. 120 soruda ilk baştaki soruları da koyduğumuzda yarısını bitirdik. Yani 30 artı 30, 60 soruyu yayınlarımızda cevapladık. Şimdi kıskanma olayını da ııı e Kısaca özetleyeyim ve programımızı bir sonraki yayında devam etmek üzere bugünlük kapatalım. Şimdi kıskançlıkta genellikle aldatılma, terk edilme, boşanma veya bencilce duygulardan, korkulardan, kaygılardan kaynaklanabilir. Özgüvenimizi geliştirmek, kendimizde barışmak gerekiyor. İkincisi bu. Üçüncüsü de Nedir biliyor musunuz? Bir adam annesi tarafından seviliyorsa, bir kadınla annesini kıskanıyorsa burada rol karmaşası var demektir. Yani sen karısın, o annesin. Ama annesi de kendi kocasından ilgi görmek yerine oğlunu kocası gibi hastaneye götüren, devamlı ilgi gösteren, devamlı nazlayan durumundan ve e, yani gelinini... E, Rakip olarak görmekten vazgeçmesi gerekiyor. Kısacası gelin kaynana çatışmasına dönüştürmemek için damatta ortada doğru köprüler kurması gerekiyor. Birisi annesi, diğeri karısı. Ya annen ya ben ya da ya karın ya ben gibi dayatmalar o adam için çok zor tercihlerdir. Böyle bir tercih, böyle bir seçenek, böyle bir sınav yok efendim. O yüzden karımızın yeri ayrı, eşimizin yeri ayrı. Böyle kıskançlıklarla mutlu, kutlu yuvaları ve ilişkileri bombardıman etmeye gerek yok. Herkes kendisiyle barışık olursa, herkes kendi özgüvenini geliştirirse, herkes kendi eşiyle mutlu olursa, diğer yeni evlenmiş özellikle bir erkekten veya bir kızdan yoğun ilgi beklemek zamanı artık bitmiştir. Onlar yeni bir yuva kurmuşlardır. Elbette yine oğludur. Elbette zoranlarda yine destek olacaktır. Ama her dakika, her saniye, her saat sizin evinize gelemez. Sizi hastaneye götüremez. Sizi pastaneye götüremez. Çünkü onun bir karısı var. Belki yakında çocukları da olacak. Başta siz büyükler, lütfen damatlarınızla, gelinlerinizle, it dalışına, güç savaşına veya Rol karmaşasına girmeyin. Damatlar ve gelinler de evlendikleri, kız aldıkları veya erkek aldıkları e, anne babaya saygı, hürmet, ilgi alakalarını devam ettirmesi gerekiyor. Biz arenada değiliz. Saygıyla, sevgiyle, hoşgörüyle, e, doğru sınırlarımızı, enerjilerimizi doğru şekilde paylaşarak rollerimizi ve evlerimizi sınırlarını doğru çizerek mutlulukla cüm bir cemaat içinde yaşayabiliriz. Bütün bunlara rağmen, bütün bu önerilere rağmen, bütün yayınlarıma rağmen, bütün Kitaplarıma rağmen, bütün videolarıma rağmen sorunu yine çözemiyorsanız mutlaka bir profesyonel yardım alın. Maylar Psikolojik Danışmanlık ve Koçluk Merkezi'ne davetlisiniz. Bir kahve ve çay içtiğinde Boğaz Manzaralı ofisimizde sizleri ağırlamaktan çok memnun olacağım. Hoşça ve dostça kalın. Kendinizde, sevdiklerinizde, arkadaşlarınızda, komşularınızda, dünyanızda, çocuklarınızda ve akrabalarınızla barışık kalanla efendim. Sevgiler, selamlar olsun. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.